Üniversitemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güvenli bölgesinde yer alan bir üniversitedir. Cidde sulağı olan Lefke bölgesi biz öğrencilerine aşırı kalabalıktan uzak, güvenli, nezih ve huzurlu bir ortamda eğitim görme imkanı sağlar.